Bugün 22 Ocak 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne ve dikkatli enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay balık burcundaki Neptünle karşı açı yapacak duygusal dengesizliklere ve aşırı hassasiyete karşı dikkatli olmak gerekebilir çevremizde olup bitenlerin etkisinde kolay kalabileceğimiz için sınırlarımızı korumak önemli olacaktır fazla hayalperest ve idealist davranma eğilimi zararlı olabilir Başak burcundaki ay akşam saatlerinde oğlak burcundaki Plütonla üçgen görünüm yapacak Sezgilerimiz ve konsantrasyonumuzun yükselmesi, gelecek hedeflerimiz ve sorumlulukları öne çıkarabilir. Güçlü ve güvenli hissedebiliriz. Daha iradeli ve motive olabilir, odaklandığımız işlerden sonuç alabiliriz. Ay gece 22.45'te yay burcundaki Mars'la yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Sabırsız ve dürtüsel davranabileceğimiz gece saatlerinde tartışmalara ve kazalara da açık olabiliriz. Risk almadan güvenli ve sakin kalmaya özen gösterelim.